Selam Cidden abi Roblox'u bırakmaya karar vermiştim ve Harbde bırakmıştım yani video falan da artık çekmiyordum Fakat Bu lanet olası oyun yine beni içine çekti Ve bugün Roblox oynuyoruz Agalar bildiğiniz üzere ben Roblox'ta video çeken bir kişiyim Ve Roblox'u uzun bir süreliğine bırakmıştım Yani tabi yine giriyordum da öyle nasıl diyeyim sizlere bağımlısı falan değildim eskisi gibi bu arada ben onu nasıl vuramadım lan? Heh, neyse. Yani dediğim gibi YouTube'a dedim biraz da verdim. Ondan sonra ne bileyim video çekmek artık içimden gelmiyordu. Şimdiciniz Lan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> param paramda bitti daha video çirkin. Evet. Param param tık bitti arkadaşlar. O yüzden YouTube'a dönmedim tabii ki de. Yani dedim ben azından sizlere komik içerikler falan çekeyim. Yani böyle abi bedava robux falan istemeyin. Yani bedava robux yok. Artık videolar böyle bir 200-300 de izlense ya da ne bileyim böyle birazcık daha az izlense bile güzel böyle eğlenceli komik montajlar çekeceğim. Oğlum ben harbi kolsuzlaşmışım oynamıyor oynamaya oynamayalı. Yani Dalga mı geçiyorsun canım ya? Her neyse işte dediğim gibi yani dedim birazcık da Roblox'lu böyle daha yaratıcı oyunlar oynayayım. Çünkü artık biliyorsunuz ki böyle tanışma oyunları date game'ler falan yapıldı. Yani Türkler hep o oyunu oynuyorlar. Böyle bir de çok fazla bir Söğüşçü bir kitle oluştu. O yüzden Roblox'u bir tık bırakmıştım. Çünkü kitlesi bayağı kirlenmişti. Eski kitle yok yani Roblox'ta artık. O eskiden böyle oyuna girip arkadaşlarla böyle ne bileyim ee, sohbet edebileceğiniz adam akıllı insanlar devri bitmişti. Herkes böyle önüne geçene küfür ediyordu falan. Ya da ne bileyim insanları trollüyorlardı. Ya tabi bizim devrimimizde yok muydu? Vardı. Ama yani ne bileyim böyle trollde ne bileyim böyle şakası... İyi oluyordu şimdiki böyle Bayağı bir ortam yani kirlendi anlayacağınız bunu demek istiyorum ortam bayağı kirlendi O yüzden de Roblox sarmıyor Yani Kitlesi çöp oldu sarmıyor İnsanlar ne bileyim hava falan atıyorlar genellikle o yüzden dediğim gibi arkadaşlar kitlesi bana biraz kötü geldi Yani artık böyle nasıl diyeyim sizlere Arkadaşına yalan söylemeyenler mi kalmadı yani bayağı dediğim gibi Çok bir çöp bir yer oldu yani Bayağı bir çöp oldu. Bir de artık şöyle şeyler de var. İnsanlar Discord'da e, böyle çağırıyorlar abi. Çağırıyorlar mesela Discord'da sövüşüyorlar falan. Tabii o bizim dönemde de vardı. Oraya bir şey demiyorum. Ama ne bileyim artık böyle eskisi gibi değil. Bayağı bir değişiklik oldu. Ve ben bu değişiklikten rahatsızım aslında. Evet değişikliğe katıldım. Yani ne bileyim karakterimi falan şu anki insanlar gibi yaptım fakat Tabii ki de 2017'nin Roblox'un hiçbir şey değişmem E şimdi diyeceksiniz ki e, senin hesabı zaten 2018'de kuruldu sen nasıl yani e, 2017 zamandan bahsedebiliyorsun dostlarım bu benim ikinci hesabım ilk hesabımın ikini ekrana şu an yazıyorum cidden <gülüyor> ya bu hesap çok kriyç bir hesap ama cidden onu yazacağım o hesaba da bakabilirsiniz Ben Roblox 2016 yılında gelmiştim ondan hatta önce de bir tane daha hesabım vardı fakat onu cidden hiç hatırlamıyorum 2015'te mi açmıştım o hesabı da, öyle hatırlıyorum ama cidden bu hesap Şu anda zaten Niki'de köşeye ya da Ekranın ortasına falan yazmışımdır O hesap cidden arkadaşlar benim 2016'da kullandığım hesap En son 2 sene önce falan girdim Hesabımı scam game'e kaptırmıştım O zamanlar tabi böyle Harbi bedava buks verdiğini falan sanıyorum Ki vermedi O yüzden ben de Hesabı öyle kaybettim Yani hesaba girebiliyorum İki adesini falan Hatırlamıyorum yani hangi e-postamın üzerine kurul olduğunu falan hatırlamıyorum yani belki hesabı çalmamışlardır. Ben de ama e-postayı dediğim gibi hatırlamıyorum hatırlasam hesabı cidden gireceğim yani böyle gireceğim o hesapta oynayacağım fakat böyle yani arkadaşlar yapabilecek bir şey yok o hesabın bilgilerini unuttum ve o hesaba giremiyorum lanet olsun ki giremiyorum ya harbi kafayı yiyeceğim e, yapabileceğim bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar benim roblosu bırakmamın sebebi bu e, eski kitle yok eski kitle olmadığı için. Ne bileyim böyle bedava Roblox'cular ya da böyle ilgili bir tanışma oyununda takılan insanlar olduğu için Ben e, eski kitleyi bayağı bir özürüm ve o yüzden e, Oynamıyordum Roblox'u Valorant falan oynuyoruz arkadaşlar ve bu arada sizlerle Discord'umuza gelerekten Valorant falan oynayabilirsiniz bizimle Yani cidden arkadaşlar Valorant'da Valopest falan açtık Bayağı bağımlısı olarak oynamaya çalışıyoruz Günde birazcık maçlar atıyoruz Puanımızı yükseltiyoruz. Yani öyle dediğim gibi şu prizma 3 balta var abi onu istiyorum. Harbi şu an 30. seviyelim. Bak Bakayım midir. Nasıl okunuyor? Bakayım mı? Ya işte pompalıyı açtım. İlerisinde son işte bir 20 seviye kaldı. Açmak istiyorum abi o bıçağı. Harbi bak o bıçağı istiyorum ben. Mesela dostlarım videonun burada sonuna geliyorum. Ee, sizlere güzel güzel içerikler sunmaya devam edeceğim. Fakat dediğim gibi rollbox'da yine öyle bir çok bir bağlantım olmayacak. Böyle arsenal tarzı ne bileyim parodisel tarzı şeyler yapacağım. Ve evet demeyi unuttum. Podcast. Evet podcast tarzı şeyler yapacağım. Ee, arkadaşlarımı falan konuk edeceğim. Onların da bilgilerini alacağım. Yani sizlerle böyle arkadaşlar güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Fortnite in micro, Fortnite, Fortnite if fire, Fortnite, Fortnite Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty Babi G, Babi D, Babi G FIFA 21.